başladı onlar 18,61 19,28 6.1052,96 borsa 4.4'ta 4.550 bitcoin 16.648'e günü yükselişte kapattılar. Meksika'nın kuzeyinde yaşanan helikopter kazasının arasında bir bakan arasında bir bakanla bulunduğu 5 kişiye yaşamını itirdi. Mesai bitiminde bastıran yağış sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu %90 yükseldi. Türkiye Büyük Meclisi Adalet Komisyonu PKK'lı teröristlere fotoğraflar çıkan Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar aldı. Söğütlü şeşme sürücünün kontrolünü kaybettiği metrobüs Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptığı kazadaki kişi yaralandı. Aselsan'dan heyecan yaratan paylaşım geldi. Korkut'tan bir yanımız olduğu doğrudur denildi. Manchester United'ın Ronaldo pozisyonlarını kaldırması ortalığı karıştırmıştı. İşin aslı bambaşka çıktı. Akşener Erdoğan'ın altın masaya yönelik sözlerine yanıt verdi. Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç, hiçbir zaman olmayacağız dedi. Bu haberimize gün özetinin sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.